Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bu videoda kısaca kalp kapaklarından bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kapaklar konusu biraz karışıyor. Sağ kapak, sol kapak, ana kapak, kapakta darlık, kapakta kaçak, yetmezlik gibi bir takım hadiseler söz konusu. Kabaca ben de size bu konuyu aydınlatacak birkaç ufak tefet bilgi vereceğim. Şimdi biliyorsunuz kalp iki bölümden oluşuyor. Sağ ve sol kalp, hani küçük dolaşım, büyük dolaşım dediğimiz hadisi. Yani temiz kanın kaybe gelmesi, oradan akciğere gitmesi, akciğerden tekrar kaybe gelmesi ve temiz kanın vücuda gönderilmesi. Kirli kanın toplandığı bölge, sağ bölge iki katlı birinci kat ve ikinci kat var. İkinci kattan akciğere gidiyor. Sol taraftan gelen temiz kan da kalbin sol tarafındaki birinci kata, ardından ikinci kata, oradan da vücuda gidiyor. Toplam dört tane kapağımız var. Sağ taraftaki kapaklar ilk sırada tri3bit kapak yer alıyor. Üç kapakçıktan oluşuyor. İkinci sırada sağ taraftaki kapak pulmeler kapak, akciğere giden kanı taşıyan bölgedeki ana kapak. Yani sağdaki ilk iki kapağımız bu. Soldaki kapaklarda ise birinci sırada mitral kapak gelir, iki kapakçıklıdır. Hemen arkasından ise aort kapağı gelir. Aort kapağı da üç kapakçıklıdır. En sık hangisinde sorun görülür diye soracak olursanız mitral kapakta yani sol taraftaki kapakta daha sık söz konusudur. Hemen arkasından aort kapağı ile ilgili hastalıklar daha sırada görülür. Üçüncü sırada ise triküspitik akpak. Son sırada ise pulmer kapak dediğimiz akciğer kapağındaki sorunlar söz konusudur. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Eskiden Türkiye'de biliyorsunuz romatizmal ateş, bademcik ve ardından ekleme vuran romatizma, e, eklem romatizması dediğimiz ama şu anda Türkiye'de karışan bir e, bir hastalık vardı. Hala da var. Fakat çok şükür penisilin ve antibiyotiklerle azaldı ve ileri dönemdeki kapak sorunları neredeyse tamamıyla Türkiye'de yok oldu. Böyle bir romantizmal durumda mitral kapakta darlık çok sık görülürdü. Ve bu, bir kapakta illa da tek bir sorun olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani darlık tek başına olabilir, yetmezlik tek başına olabilir. Darlık ve yetmezlik de ikisi de beraber görülebilir. Biz eskiden sık mitral kapakta yani sol kapaktaki darlığı çok görüyorduk, çok ameliyat ediyorduk. Ama şimdi çok çok azal. Onun yerine ise şu anda birinci sırada dersem yanılmam. Birinci derecede mitral yetmezliği ya da minimal yetmezlik, minimal kapak kaçağı diye bir rapor görebilirsiniz ekokardiyografide Ve endişeye kapılabilirsiniz. Bir kere şunu söyleyeyim ki toplumun yaklaşık %7'sinde bu tür bir sorun vardır. Ve 70 yaşına kadar bunun ameliyat olma olasılığı %7'den düşüktür. Tabii ki tek başına olan böyle bir durumun yanında işte nefes darlığı, genç hastalarda bu kapağın yapısındaki olan bozukluk, yumuşaklık nedeniyle daha ciddi durumlarda olabilir. Ama %90-95 olasılıkla bu iyi huylu bir durumdur ve sadece yılda bir kez eko yaptırırsanız yeterli. İkinci sıklıkla görülen kapak problemi aort kapakta oluyor. Kalpten çıkan ana damar düzenlemiş kanı vücuda götüren ilk damar olan aort kapağının hemen başlangıç bölgesinde yer alan aort kapağı üç kapakçıktan oluşuyor. Bazen doğumda iki kapakçıklı oluyor. Yeni doğan dönemde çok ciddi sorunlara yol açıp ameliyat olabiliyor. Bir kısmı daha sonraki çocukluk döneminde ameliyat olabiliyor. Bir kısmı ileri yaşlarda hatta 70 yaşına kadar giden ve Başka bir nedenden dolayı ameliyat olmuş ama normalde 3 kapakçıklı değil iki kapakçıklı bir aort kapağına sahip hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Aort kapağının özelliği şu, aort kapağı özellikle 70 yaşından sonra yavaş yavaş kireçlenmeye başlıyor. Kapak kireçlenip darlık gösteriyor ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ve aynı zamanda çıktığı ana damarı da darlık veya kaçak yetmezlik sonucunda da büyütebiliyor aort kapak hastalıkları. Dolayısıyla kabaca... Kalp kapaklarında bilmeniz gerekenler bunlar. Dediğim gibi dört kapağın içerisinde sıklıkla mitral kapakta ihtimazlık. Birinci sırada, ikinci sırada darlığı Şu andaki istatistikler ve gördüğümüz klinik deneyimlere göre. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.